Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle Noose Bros Stars'dayım. Ama Noose Bros Stars'da bir işim yok. Sadece bir şey göstermek için buraya geldim. Ee, Dynamike'ın... E, daha doğrusu Dynamike demeyeyim Çok affedersiniz. Ee, bugün Bros Stars'a muhtemelen bilmediğiniz e, şeyleri göstereceğim size. İlk olarak Dynamike. <gülüyor> Dynamike... <'ın... gülüyor> Savaşçıyı biliyorsunuz değil yani ismini bilmiyordun değil mi? Eee... <Gülüyor> o var arkasında. İşte arkadaşlar bu birazcık bir gizem. Neresi mi gizem arkadaşlar? Çünkü yani nasıl desem... Bu sanırım Noel Baba Mike kostümü eee... başında yayınlanmıştı. Yani bu savaşçıyı yapmak demek ki daha önceden düşünülüyordu ama bu aya bıraktılar. Yani görüyorsunuz arkadaşlar besbelli yeni savaşçı işte. Evet öbür şeyleri de göstereceğim size şimdi. Arkadaşlar şu an normal Brawl Stars'dayım. Öbür göstereceğim bir şey ise sizde sende varsa da yoksa da illa deneyi toplaması lazım. Deneye basıyorsunuz. Down everyone. Bakın kontrolleri düzenli Sekime sıçkılıyor ya oturum. Şimdi bakın yıldız düzenli Döndürdüm ya başladım. Şimdi atacağım Eğer iddiam doğruysa Birazdan açıklayacağım iddiamı e, Atıyorum Sen, Kontrollerini Zerlediyorum Ultim'in süresi birazdan bitecek yani süper yücünün. Şimdi kaydet diyorum. Bakın, yoruna, bakın arkadaşlar. Sende görünmez oluyor arkadaşlar. Leon gibi. Bunu hiçbir savaş oyununda yapamazsınız. Sonra geri çıkıyor tabi. Ee, ancak bu kontrolü düzenli sekmesinde olan küçük bir bug arkadaşlar. Bu sayede yapabilirsiniz. Bakın mesela şurada düşman var ya. Onu şaşıracağım şimdi. Şuraya koyalım mesela. Bekliyoruz arkadaşlar. Şurada şuraya alayım. Kaydı. Aa gördü. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi normalde görünmez. Evet. Başka bir ödelliğimize geçiyoruz. Arkadaşlar diğer bir şey ise çok önemli değil ama yeri söylemek isterim. Bakın görüyorsunuz değil mi Carl'ın e, e, önceden ayak hizleri vardı arkadaşlar. Şimdi kaldırdılar e, araba sürdüğü için. E, görüyorsunuz önceden ayak hizleri vardı arkadaşlar. Neden Carl'ınkini kaldırdılar. İşte bu yüzden arkadaşlar tekerlekli bir alet kullandığı için arkadaşlar devam edelim. Arkadaşlar sıradaki e, muhtemelen bilmediğiniz şeyse Barley tüm kostümlerinde e, sol elini kullanıyor ancak bakın gösteriyorum sol sol ancak bunda büyücü Barley kostümünde sağ elini kullanıyor Bunda da sol, bunda da sol, bunda da kırmızı ve mavi yani kısacası büyücü Barle'e kostümünde arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Hep sağ elin e, sağ elini kullanıyor diğerlerinin sol arkadaşlar. Arkadaşlar öbür bir gizemimiz de Barle ile la ilgili. Şimdi Barle'in adı e, aslında şu anlama geliyormuş arkadaşlar. E, arp ama ne arpı Şimdi içki yapılan Arp anlamına geliyormuş Barley'in anlamı Bu da öğrenmediyseniz öğrenmiş oldunuz Diğer öğrenmediklerinize Yani bilmediklerinize geçelim Arkadaşlar size çok ilginç bir şey göstereceğim bir de Şimdi tüm karakterlerinde var sanırım e, Hepsinin ana kostümüne bakarsanız Burnunda mesela bunun bir çarpı işareti var. Değerlerine de örnek olarak göstereceğim şimdi. De de çarpı işareti var arkadaşlar. Değerlerini göstereyim. Tomun çantasında var. İşte Frank mesela. Frank'in arkasında var. Arkadaşlar ben bunu araştırdım ama hiçbir sonuç alamadım. Eğer siz bunların ne anlama geldiğini falan biliyorsanız yorumlara yazarsanız sevinirim. Arkadaşlar sırada Sen bir dakika Arkadaşlar Arkadaşlar, dal diye bakın bu veya bu kostümüne değil ilk kostümün arkasına bakarsanız kuru hançerini göreceksiniz Arkadaşlar bu da ilginç bir şey ayrıca Arkadaşlar dalinin bir ilginçliği daha var ee, dalire ve model olmadan önce Hani eskiden birazcık daha robot gibiydi kas kapıtıydı o halindeyken e, içinde Rick olduğu düşünülüyordu. Aslında hala olabilir. Çünkü şu bacaklarına bakın. Çok benzemiyor mu sizce de? Gözü filan ne? Aslında yeni gelen yani yeni gelecek olan 2. Savaşçı da benziyor. Siz nasıl benzetmeyi siz nasıl yorumladınız? Yorumlara yazın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Bu bölümümüz Belki buna devam edebilirim şimdilik ben bu kadar biliyorum devamını e, yani bakacağım e, Belki like'lara ve öğrenmelerime göre devam edebilirim ama yani muhtemelen devam etmeyeceğim Niye de devam etmeyi de yani hafif düşünüyorum arkadaşlar çünkü çok bulamam böyle bilgiler Arkadaşlar videoya like atmayı ve kanalıma abone değilseniz olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beni çok mutlu edersiniz. Hepinize iyi günler sağlıcakla kalın.